Survivor 2018-16 Haziran Cumartesi günü analizine geçmeden önce, biliyorsunuz artık herkes bireysel oyun oynuyor. Survivor 2018-14 Haziran Perşembe günü, neler yaşandı ve ödülü kimler kazandı hatırlayalım. Kıbrıs'a doğru yaklaşırken, dokunulmazlık oyunları ve ödül oyunları önem arz ediyor. Ayrıca biliyorsunuz sona yaklaşırken ödüller, daha kaliteli ve güzel olmaya başladı. 14 Haziran Perşembe günü ödül oyununu kazananlar belli oldu. Oyunda Nagiha'nın performansı göz doldururken, Hakan sürpriz yaparak oyunu aldı. Kazanan kişiler Nagihan ve Hakan olurken, New York tatiline iki kişi seçtiler. Bu isimler tabii ki gönüllüler takımından yakın arkadaşları oldu. Hakan Murat'ı seçerken, Nagihan ise Hilmi seçti. Ödül oyunlarında Sema ve Nagihan arasında tartışmalarda yaşandı. 15 Haziran Cuma günü ise Adem'in sakatlandığını görüyoruz. Sona yaklaşırken sakatlıklar, yarışmacıların korkulu rüyaları. Umarım Adem kendini toparlar. 16 Haziran Cumartesi günü dokunulmazlık oyununu kim kazanır merak konusu. Eğer Adem'in kalıcı bir sakatlığı olursa işi çok zor, adadan bile eğlenebilir. Fakat sporcu olduğu için kendini hızlı bir şekilde toparlayabilir. Kadınlarda ise Nagihan açık ara önde. Eğer Nagihan sakatlanmazsa bizce Kıbrıs'ta birincilik için yarışabilir. Erkeklerde dokunulmazlık oyununda. Favori isim Hakan veya Hilmi Ciham.